O zaman bastıram ben şimdi bastırayım bir yalan sana söyleyeyim ben kardeşim açın alan bizim gibi gençlerin önüne isterdim sana bak döktüğüm terdi burada ama kimisi içinde kederdi söylediklerim ve bir tekrar mı ederdi acaba oy oy oy Sakın ha oy, isterim ben size koy Götüne kardeşim hep aynı yere giderdi bunlar Benim yaptığım giderdi alayına Var mısınız ulan benimle çıkmaya balayına Ve de girmişiz işte tam ayına devrimim burada ay şimdi aşağı güneş hep tepede olacak Bundan sonra eşiz biz eş Bir keş mekeş sanardınız bunu ama Binlerce keş bir araya geldiği zaman oluşan düzendir bu Ve de zendir bu